Evet bir nottan herkese merhaba arkadaşlar ben Cankan Alex bir kaldığımız yerden kombine öldürdüğümüzde devam etmeye başlayalım Hoppa. En son kombine öldürdük bakalım Nasıl vurmuşum seni kafandan gözüküyor mu combine <gülüyor> gözükmüyor bunun arkasında altında bir şey yok Aa, normal insan uzun süre sonrasında. Direkt çatış ben onunla uğraşırken bilmiyordum <gülüyor> Tren geçecek sandım O uh o -oh. Karşılar Dikkat et dedi abi Seyin dedi Evet gördüm uh O -oh. Dikkat olmak lazım Daha ver. Öldürdüm bir tane bayağı zor öldürdüm lan kombaylar. Of. Hop tam da vurdum. Oh. Hı. Biraz canım gitti. E ee, iki tane miymiş? Keşke köprüden olsaymış bunları. Neden müzik çalmaya devam ediyor ki? Daha daha bitmedi demek yani şıksız ilerlemem lazım mı? Resim var mıydı acaba etrafta da kaçmam lazım şuraya bir bakayım. Yok yok kaçamaz. Yakalanacağız. Hop. Oh. Bana sıkıyorlar galiba. Evet bana sıkıyorlar. Oh. Uh -oh. Biraz ayak kalkmam lazım. Öf. Oh. Aman vurulduk. Ay. Sen indirdim. Hatta çok fazlalar. Hep. Eh. Sandol. Sanırım bu onların sonuydu dedi, bir sonuncusuydu dedi, Sonuncusuydı dedi, tamam o zaman da, o öyle olur, yoksa fazla zamanı yok dedi, zamanımız dedi pardon, oh, bir tane daha harcayıp atalım şu şarjörde, ne olur ne olmaz, ee, bir de kombineleri lootlayalım ve gidelim buradan, çünkü daha fazlası gelecekmiş ve karşılaşmak istemiyorum, gizli bir şey yok Aman... Pis Combine'ler. Bayağı da ne güçlü yani kafalarına kafalarına vuruyorum üstelik. Doğum taktiği bir şeyin kafası varsa onun zayıf noktasıdır değil miydi ya? Değiştim işte artık? Bu da kırıldı kırılma. Aha! Şu şey... Ya, Shotgun vermişse işimizi görür. Biraz canım gitti. Hani cam basmalık kadar mı? Multitool ne işe yarıyor? Burada. Şöyle. Böyle. Yok buraya bir iş yapmaz. Şöyle. Üstü açtı da. Hmm, burada durum karışık Multitool'da ya. Dur şöyle yapıyor. Şu ne yapsın biliyor musunuz? Şöyle versin, şu şöyle versin, şu şöyle versin. Şurada, da şöyle versin. Şu şuna veriyor ama buraya ver. Buraya vermenin en mantıklı yolu, buradan gelmesi bu işin. O böyle oluyor, şöyle olur. Heh. Tamam. Şuraya bakalım hemen. Kaçırmam. Siz kaç resimim olduğunu görüyorsunuz, ben daha göremiyorum şu anda.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 Ha trenin geldiğini mi vagonun değiştireceğim doğru zamanda tamam. Ha kontrol paneliyle tren getireceğiz tam tam tam şimdi anladım. Ee, gerçi kontrol unutulmuyacak. Evet. Terminal, evet terminal burada dedi biraz da acele et dedi. Peki burada ne var? Terminal oydaysa evet. Şunu aktörünü ver bakalım. Her zaman bakın arkadaşlar, oyunlarda ana... Ee, şunu merak ettim, arkasında bir şey çıkacak mı? Hemen bir dakika, hop hop hop. An! Yok mu bir şey yok. Ama... Değil mi Evet. Hmm, gizli bir şey. İhtiyacım olacaktı buna. Şunu şöyle masanın üstüne koyayım. Şimdi multi tool. Hop, termiyeli aç bana. Iııı ee, <gülüyor> Aliftar fikri de vardı şu an hatırladım bu arada <gülüyor> arkadaşlar Ay bu bir zormuş birazcık evet bu çok kolay yaptırdı başlarda Iııı ee, nasıl olur biliyor musunuz bu? Şu Iııııı ee, Burayı yaksın Şöyle Ay çok yeri yaptı açıldı be. Ben benden kaynaklı mı açıldı bu kadar yere? Bir daha açabiliyoruz mu? Yok, illa yerde yaptıracaksın bana oyun. Bana oyun. Şu şöyle. Öyle ama bence şöyle de olur ha. <gülüyor> Süper. Şu da şöyle ama Tam şunu hallediyorum da sonrası ne olacak? Tamam. Biraz şöyle. Huh! Tamam. Çözdüm. Monotool işi biraz... Oh. Heh şurada. Çek bakalım. Gel bakalım. Hoppa! Koy. Eee... Bir şöyle açalım. Bir şöyle açalım. Hı, hmm, bir tanesinin eksik diyor yalnız. Bir tane daha elimi şuraya uzatırsam. Ha. Tamam onu anladım. Parçayı nereden bulacağım abi? Heh. Evet eksik parçayı da bulmaya gidiyoruz. O ne? He. Çok garip kutuyalardır şekilleri var. Evet korkunç bir yere giriyoruz. Parçayı ararken, evet orada o par parıldandan gördüm seni ama. Ee, bundan göreyim mi galiba? Evet ama onlar görebilir. shotgunla vuracağım bunları bu arada. Keşke sen de olsaydın be. Evet sana merhem istiyorum şimdi. Evet. Ah ı uh o� -oh, e uh oo -oh. Brittan mervetel işte meyan bir yaratı Hİİ uh Naaaa -uh. <gülüyor> uh, pis uh. Uh. Kapat kapıyı Lan OYOOY Ay, Görünüyor ayaklarda Hı uh. Lan lan lan ne şey yapmamışım bir dakika Ay. Ay. ya seni tutabiliyor muyum bilmiyorum ya ya ya nasıl derceğim seni asıl derceğim senin Bilir kaç mermi harcadım. Bakayım. <gülüyor> ya rezil oldum. Arkadaşlar özür dilerim o çok korkuyorum o canavardan. Oh. Şatkanla mı sıkacağım Ne yapacağım? Zırhı kırılmayan bir şey ne yapabiliriz? Heh. Ver bakalım. Bunun içinden mi çıkar? Vallahi buldum. Ver. Neymiş bu beyinli bir şeye benziyor. Uzaylı beyinlerini mi koymuşlar kontrol panellerini anlamadım ki bu kombayınlar da ne ruh hastası? Al tamam, bakalım. Tamam, Yalnız merdiven çok azaldı. Evet endişelenecek bir şey yok endişelenecek bir şey yok. Alix sizimizde korkuyor ancak. Şöyle şuradan mı göstereyim size nereden rahat görürüz? Ha yok daha başlamadım işlem. Bunları açamıyorum. Niye anlamadım? Kapıyı açman lazım ki dışarıdaki şeyi çekeyim. Daha gelmedim yoksa gelecek şey? He, ayarlamadım ki. <gülüyor> Unuttum. Tamam, bu tamam. Ya, evet. Tamam. Şimdi, da... Şunu da şöyle yaptık. Bu da... Şöyle. Kontrol paneli tamamdır. Okay. tamam. Uh. Evet. Oh, Treni başka bir yolumuz lazım. Panikleme dedi. Eyvallah. Çabuk Well, başladı. looking. We don't have İlk gördüğüm şey. 10, 10 saniye. Tamam. Tamam. Okay, just throw the switch there. It won't stay. You've on Anne anne mafsım hep. Ya, so işte. Teli sırtı. İyi. İyi. İyi. İyi. İyi. İyi. İyi. İyi. bütün İyi. İyi. İyi. İyi. Bunlar da ne böyle ben de görmemiştim daha önce bu şeyleri He, Alex olarak dedim Pardon harfler de vardı bunlar hatırlarsınız ofa bayağı da korkutuculardı Eee, helal Hopp. Aman aman aman. Çok sıkıntı var. Arkadan Discord'u izliyor sözlerim arkadaşlar, benden geliyor. Babam nerede? Babam içeride kaldı trenin. Trenin. Ya Alex'i babamı kurtaracağım, treni ne hale getirdik ya. Devam. Can. I'm over here, honey. canım. I need help, hurry. Geliyorum, yardıma. Yardıma ihtiyacım var. Okay. I'm gonna reach out and pull you up. It's gonna be okay. You ready? mısın Give me your hand. Elini ver. Nasıl? İyi. <gülüyor> Oo! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aman sen neydi? Kurt Adamcın abi. Adamsın abi. Oh Adamsın abi dur. Evet. Yardımına geldim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. <gülüyor> Baba. you. Stay there. I'm going to figure out how to get Alex dinle. Found some some sort of some sort of super weapon. A super weapon? It's something big. They got a hear the CZ and some kind of bomb. They're about to move it. Where? I don't know, but it's storming soon. Then we gotta steal it before they do. Yes. And look. look, I managed to pocket this combine data bomb. If I can decrypt it, we can figure out how to use that weapon against them. So what's the plan? You head to the vault. I'll take this thing back to Russells and get to work. Wait. Uh, wait. Where is the vault? Dad, where's the vault? Cousin To the Northern Star. Evet, uh, Yes. Cuz I forgot it. Got it. Dad, it's right in the middle of the find. Tamam. Teşekkürler. Oraya atması atlayacak. Go. Stay safe, baby. Yes. I love you. I love you too. Nice. Love you too. Thank you. Teşekkürler. Arkadaşlar, kombaynerin bir silahı varmış. Babamız onu söyledi. P cebinde bulmuş bir kombaynerde şeyini. Ee, bir kasa varmış ve o kasayı kullanıp, o kasadan silah alıp onlara karşı kullanacağız çalıp. Hey Russ, keep an eye out for Dad, okay? I'll let you know if here. I göz kulak ol, Walt. Tamamdır. Ee, arkadaşlar, artık o silah e, kasaya doğru giden yolda. <gülüyor> Abimizde sağ olsun. Yediki ışık şey yıldızı takip et nasıl gideceğimi bulamaz sen dedi. Evet burada videoyu bitireceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde yıldızı takip ederek kasaya ulaşmaya çalışacağız. Görüşürüz.